Şikulser şey ama ama gelecek için bir şansım var. Bana inanmayan insanlar için ne gücüm ne sabrım var. Yoluma çıkacak olursan gülüm ama hiç şansın yok. Ne para ne de biraz daha da beni çünkü karnım doydu. Beni bu vatslara kandırmaya çalışın. Aklına şaşırım, çözüm basit Benden korkup uzaklaşın Aklını alırım Hatikat bir yalan Hiçbir şey kurtaramam ama gelecek için bir şansım. Yaşarım çözüm basit Benden korku uzaklaşıp Aklını alırım